Sonluk bir kez burada Belgrad Kalesi'ndeki bu yerde kurulmuş. Hangisi? Bayraklı Cami. Belgrad'daki Bayraklı Cami'nin önündeyiz şu an. Evet, Belgrad'da Bayraklı Camii'ndeyiz. Burası Bayraklı Camii, Belgrad'da 178 camiden sadece geri kalan tek cami, Belgrad'ın merkezinde. Ve daha önce buraya gelip belgesel çekmiştik burada ve bir cuma namazı kılmıştık. Cami gerçekten güzel, özellikle ahşap üzerine e, lafzayı celaller Cenab-ı Allah'ın sıfatları, isimleri Esma-i Hüsna'nın yazıldığını görüyoruz. Özellikle Kosova savaşı esnasında, Bosna savaşı esnasında ciddi manada Sırplar tarafından, Sırp milliyetçiler tarafından saldırılara maruz bırakıldı. En yani son Kosova meydan, Kosova savaşıyla, Kosova'nın 2004 yılındaki o bağımsızlık mücadelesi esnasında tekrar yakıldı. Tika tarafından restore edildi. Yani bölgeyle alakalı olan gergin süreçlerde başlıyoruz. Yani sürekli bu süreçlerden cami üzerime düşen payı burada almakta sırf milletçiler tarafından. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Belgrad İlahiyat Fakültesi binası inşaat halindeydi. Şimdi o inşaat çoktan bitmiş, güzelce yapılmış. Caminin hemen yanı başında minare göz ve gönül okşuyor. Bayraklı caminin minaresi ve tabii mezar taşları. Manevi tapu senedimiz, mezar taşları Belgrad'dan kalma, o mezar taşlarından bazı taşlar burada. Evet, sadece sarıklar, sarık kısımları kalmış. Kitabeler çoktan yıkılıp yok olmuş. Bir benzin istasyonu. Parklar, kalenin yanında ana caddeler. İşte bir sevil. Osmanlı'dan kalma tıpkı Bosna-Hersek'teki Sebile benziyor. Evet, Belgrad'ın merkezinde Şeyh Mustafa Türbesi. Burası perişandı. Daha önce geldiğimizde oldukça yıkık dökük harabe haldeydi. Ve şu an Türbe restorayı edildi TÜKA tarafından. Evet, değerli izleyenlerimiz. Bulunduğumuz yer ayrıca sadece Türbe'nin bulunduğu yer değil. Burası... Belgrad'da Osmanlı Mezarlığı'da. Şöyle arkaya doğru döndüğümüzde bu park yeşil ağaçların altı Osmanlı Mezarlığı. Evet, Türbe de burada. Şimdi bu bölgede yatan aziz şehitlerimiz, isimsiz insanlarımız, müminler, Kur'an ehli insanlar. Fatih'e okuyacağız. Sizleri de Fatih okumaya davet ediyorum. El Fatiha. Atalarımızın şehitliklerini geziyoruz Balkanlarda. Balkanlarda Osmanlı'nın Kalelerinden bir tanesinin çok yakınındayız. Gördüğünüz gibi arkamızda e, türbemiz 1400'lü yıllarında 1030-1700 evet 1700 yıllarında yapılmış ve sol tarafımızda gördüğümüz park, bütün Balkan şehirlerinde olduğu gibi bir mezardır aslında Osmanlı. Bir çağrıda bulunur değil. musunuz buradan? Özellikle Balkan kökenli insanlarımız var. Gitmiyoruz, gezmiyoruz. Bir tur firması olarak neler söylersiniz? Efendim sadece Balkan kökenli insanlara değil. Ben Türk'üm diyen bütün Türk dünyasına buradan sesleniyorum. Gelin Balkanları görün. Lütfen. Burada insanlarımız var. Onlarla bir e, görüşün. E, evet. Burada geçmiş tarihimiz yatıyor. Onların da mühürü, canlı mühürleri burada arkamızda az önce hocalarımız işte bunu yıkmamışlar falan dediler ama yıkı yıkı bitiremediler maalesef. Halen daha yıkılmadık. Ee... yıkılmayacağız. Galiba gelmişken bir Türk restoranı arayalım dedik ve bir restoranta ee, Gaziantepli bir arkadaşın restoranına uğradık. Merhabalar. Burasını bir tanıdın bize? Merhaba, Abi Ben Antepli değilim. Sofistandır. Şehirde restoranda Türkçe öğrendim. Şehir sahibi Antepli. Ustalar Antepli kebapçı da Antepli. Baklavamız da Antepli, %100 hepsi Türkiye'den alırız. Un, fıstık, şey. Peki siz <gülüyor> Türkçeyi burada mı öğrendiniz? Neresiniz şey siz? Öğrendim. Belgradlı. Belgradlı. İsim ne? Neco. Neco. Neco. Neco. Neco Bey, nasıl gidiyor? Seviyorlar mı baklavaları bizim? Seviyorlar. da seviyor mu? Seviyor. Yemek de seviyor. Bizim yemek Türkiye'me benziyor. Sarma, dolma, böreği. Çok benziyor. Ama Türkiye'nin daha güzel kalitesi var ya. Biz e yiyor mu bizim yemekler? Yiyor tabii tabii. Beğeniyorlar. Tabii, Nasıl? Müşteriler de. var mı? Müşteri var. Müşteri Hadi biz Türkiye'ye geldin mi? Antep'e gittin mi sen? Hmm, gitmedim. İnşallah gideceğim. Patrona çok selam söyleyin. O zaman sizi Hayır. bir an önce Antep'e götürsün. Evet. Hadi çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Oldum. Belgrad caddeleri, Belgrad'ın o muhteşem ağaçlar altındaki caddenin genel görünümü, güzelliği. Türkiye'nin Sırbistan Büyükelçiliği Belgrad'da yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyor. Belgrad'da önemli bir yerdeyiz. Elektriği ilk bulan, şahsın adına yapılan müze mi efendim? evet. Nedir ismi? Nikola Tesla. Belgrad'a adım adım gezmeye devam ediyoruz. Önemli bir yerdeyiz. Belgrad'da elektriği ilk bulan Nikola adındaki şahsın adına yapılan müzedeyiz. Yol direkt Evet, şu an Tuna ve Sava Nehri üzerinde bir seyahat yapacağız. Tuna Nehri'ni bir de görmüş Tuna Nehri'ni bir de görmüş olacağız. Evet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Tuna'nın Tuna oluşturduğu adanın hemen karşısındayız. Bulunduğumuz yer Tuna Nehri üzeri ve arkadan Tuna'nın büyük kolu geçiyor. Biz adayı dolaşarak Belgrad Kalesi önlerinden Sava ile Tuna'nın birleştiği noktaya geçeceğiz. <gülüyor> Hadi banyolarım, banyo. Başkası, başkası var mısın? başkası var mısın? kişi var 45 kişi var mısın? 45 kişi var Oğlum nehir çok kirli. <gülüyor> Evet. Tuna Nehri Türküsünü bilen yok mu içinizde? Evet. Tuna Türkün tarihinde çok önemli bir değer olan nehirdir. Sıradan bir nehir, sıradan su birinkisi değil. Türk milletinin milli hafızasının mekası olan bir nehirdir. İstanbul'dan Donanma Hümayunu ait ince donanmanın aseri ihtiyaçlarımızı doldurup o dediğiniz 2800 kilometreyi kat ederek Belgrad kalesindeki ihtiyaçlarımızı karşılamaya getirdiği aynı zamanda bir su yoludur Tuna. Tuna Türkün kültürüdür, Türkün lisanıdır, Türkün hoşgörüsüdür, Türkün anlayışıdır, Türkün inancıdır, Türkün zarafetidir, Türkün Türkün nezaketidir. Yani Türk milletinin hafızasında Tuna ile işte çok hatıraları vardır. Ben oturdum, kendini bilmiyorsun Tarihe not düşüp, zamana noterlik yapmak. Tuna deyince hepimizin içinden fırtınalar kopar. Yahya Kemal'in ifadesiyle Türk'ün gönlündeki nehirdir Tuna. Ve Tuna'yı Tuna Nehri üzerinde, şu an hazırlık yapıyoruz o Gazi Osman Paşa'nın ünlü marşı, ünlü türküsü. Tuna Nehri akmam diyor. Biz diyoruz ki hayır, Tuna Nehri akacağım diyor. Üstelik su değil, tarih akacağım diyor. Tuna'dan aslında bir su akmaz. 500 yıllık Osmanlı tarihi akar. Evet, Tuna Nehri üzerindeyiz. Belgrad Kalesi önlerindeyiz. Tuna Nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Tuna Nehri diyor etrafıma diyor şanlı yüce Osmanlı paşa çıkmam diyor şanlı yüce Osmanlı paşa giderlerden bravo Ya ne? o tuna evrinden doğru düzenliyor. Ciddi misin? Çok severim ben. Gerçekten. Yani o çok güzel. Değerli izleyenlerimiz şu an arkamızda Sava ve Tuna'nın birleştiği yerde oluşan ada. Ve adanın tam karşısı ise... Kültür tarihimizin kilometre taşı, Belgrad Kalesi. Belgrad Kalesi'nin tarihimizde çok ayrı yeri ve önemi var. Belgrad Kalesi'ni ince donanma ile Fatih Sultan Mehmet ilk kez kuşatır. Hatta kale burçlarından içeri Akıncı Beyleri ve Sivahi Askerleri girer. Tutunamazlar, fethedilemez kale. Belgrad Kalesi'nin fethi kanuniye nasip olur. Evet şu an... Belgrad Kalesi tam karşımızda, Tuna Adası arkamızda ve önümüzde Tuna Nehri'nin Sava ile birleştiği nokta var. Tarihimizin önemli kilometre taşı. Evet, görüntülerimiz var. Sizleri de götürüyoruz. Tıpkı devre, devralem heyecanıyla Tuna ile Sava'nın birleştiği noktadayız. Evet. Osmanlı Konağı Evet Şu an Osmanlı Kola, Konağı'nın görüntüleri Belgrad Kalesi'nde Savanehri hemen onun eteğinde Tam Tuna'nın Savaya karıştığı nokta <gülüyor> Müthiş bir esinti Sanki Karadeniz'in evet. o tatlı rüzgarlarını evet, Tuna'ya tutaba... yani birleştiği noktadayız Şu anda Tuna Nehri ee, Sava Tüme Nehri'ne burada birleşiyor, burada birleşiyor, Bu evet. biliyorsunuz Tuna Nehri Almanya'nın Kara Ormanı'ndan e, doğarak 2800 kilometre kat ederek Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülmekte, evet birçoğumuz Romanya'dan dökıldığını zannetsek de e, Ukrayna'dan Karadeniz'de e, dökülüyor, evet. Evet, tam önemli bir merkez burası. Slovenya'dan Alp Dağları'ndan doğarak, Bosna Hersek ovalarını sulayarak, e, Dirina Irmağı ile de birleşerek büyük bir kol olan 9 km uzunluğundaki Sava Nehri'nin tam Tuna'ya karıştığı noktadayız. Tam Tuna ile Sava'nın adeta hasret giderdiği noktadayız. Karşımızdaki kale, Belgrad Kalesi. Önümüzdeki ada ve adanın arkasında Tuna'nın en büyük kolu ve muhteşem bir tarihimizi anlatarak, söyleyerek Karadeniz'e doğru akıyor. Biz de tarihe not düşüyoruz. Görüntülerimiz var. Sizleri Belgrad Kalesi önlerinde Tuna ile Sava'nın birleştiği noktaya götürüyoruz. Zimden kapı, arka tarafta kalıyor, göremiyoruz. Evet. Evet, teşekkür evet. hemen kullanıyorum. Yapamaz mı yani? Hiçbir şey Belgrad şey yani. gördüğün gibi kendi başına bir gün yani hava azıcık soğuk olsa. Aaa, soğukunu gördüm ben onun. Bu şekilde iyi. Ben bir söyler misin? Tamam. Sigat, bu arada iç organları gömülmüş olan karnı olsun. Belgrad'da yanılanmış Fatih Süpermen'de. Ama bayağı da 93 harbinde genel kurmay başkanıyla Padişah e İstanbul'da oturuyor toda kazahmet kurtarmışsa burada Süleyman Koşer Zaman hızla geçti değerli izleyenlerimiz Bir Devralem programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Evet kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini Dünya coğrafyasında adım adım gezerek Belgesel görüntülerle ekranlara getiren Devralem Sizi Tuna Nehri ile ilgili Sırbistan ve hiç şüphesiz Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kale meydan Belgrad kalesi ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle Tarihe yolculuğa çıkardık. Kültür tarihimizin muhteşem geçmişini devralen farkıyla ekranlara getirdik. Belgrad, Tuna, Sava... Bu coğrafya ekranlardan anlatılmaz. Zaman ayırarak bu coğrafyaya gitmek gerekiyor. Tarihi tarihin yaşandığı yerde hissederek gezmek, görmek gerekiyor. Sizleri de Belgrad'a Tuna boylarına davet ediyor. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere Belgrad'dan, Kale Meydan'dan, Belgrad Kalesi'nden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan koşukavak kavak turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor.